sırtbaş Gelince mutlaka görün dediler. Biz de oraya geldik. Bakalım görmeye değer mi? <gülüyor> Aşağısı 82 basamak, merdivenle aşağı indiğimiz aşklar çarşısı. Aşağıda közle kahve içebiliyoruz. Resimleri Instagram'a fesbatır, komşu, düşman, arkadaş, gelin kaynalı, yörüm, CRT, eski sevgili çatır çıtır çatlatabiliyoruz. Sadece aşağısı yok, yukarıda da ayrı bir dünya var, cennet var, muhteşem bir parkur var, neler var sırasıyla bakalım. 200 metrelerde ağlayan mağara var, 75 meti içine girebilir çok büyük bir mağara, şelale su içinden geçiyor. Bazı yerlerden sıcak su kaynaklar fışkırıyor, sarkılardan gözyaşı damlalar akıyor İlk 3-4 metiye ilerik giriyoruz, sonra yükseklik açılıyor, dibine kadar gidebiliyoruz. Lakin short terlik ışık lazım ama efsane bir mağara, ilk geldiğinizde bileğinize, sonuna kadar gittiğinizde boynunuza kadar su geliyor. Hatta içinde yüzüp keyif yapabiliyoruz. Marunlu bir şeyler hazırlıyoruz içindeyiz şu anda. için göstermek istiyorum <Gülüyor> grup halinde olsanız belki geçmeye cesaret edebilirsiniz ama içerisi o kadar karanlık ki yürümeye cesaret edemiyorum bu kadar gösterebiliyorum Geyik ağacını görüyor musunuz Boyunuzu oyununuzu? Gözde ağzı değil, bu benim şu yandaki. Araf adında işe gücü olmayan boş bir adam peri pari şarkısı Sümereli, görük elinin aşkına şahit oluyor. Bu aşkı geyik muhabbetini çevirip halka köylü anlatıyor, beddua alıyor. Tanrı tarafından cezalandırıp gey ağacına dönüşüyor. Geyik muhabbeti de buradan geliyor. Gerçekten geyiğe benziyor değil mi? Aşıklar Şelalesi'nin kaynağına doğru gidiyoruz. Aşağıda restorantın sahibi kırmızı okları takip ederek gidin dedi, yanınıza terlik alın dedi. Ama aslında buraya gelirken spor ayakkabılarınızla gelip yanınıza terlik almanız gerekiyormuş. Bir spor ayakkabısını bırakıp terliklerle geldik. Yol oldukça zorlu, çok dikkat etmek gerekiyor. kırmızı okları takip ederek gidiyoruz. Cam havuzumuz var, su yokmuş gibi dibindeki yaprak, taş, ağaç her şey gözüküyor. Elinizi yüzünüzü yıkadınız da ruhunuz berinizden çıkmış gibi kendinizi o kadar özgür, o kadar hafif hissediyorsunuz ve finalde ise bu önemli, muhteşem yeri geçiş alanı var. Kraliçe havuzu kulüp atının banyosun yaptığı yer 5-6 metre derinliği var. 9-10 metre yukarıdan geliyoruz, koşuyoruz, uçuyoruz. Yoğuz, sitre, sıkıntı, yorgunluk gidiyor. Kuş gibi özgür olup, pamuk yuvarlayarak geziyoruz. Cennet, hoş geldiniz. Su yolunu takip ederek yukarıdaki şelalenin havuzuna doğru gidiyoruz. Oradan yüzersek çok keyifli olacağını söylediler. Denize gitmekten vazgeçtik. Terlikle buraya gelmek biraz zor oluyor. Yaklaşık yarım saatlik bir tırmanıştan sonra sonunda Ece Çağla geldik. Burada yüzebileceğimizi söylemişlerdi ama ben suyun dibini görmüyorum. Çok güvenli bulmadım yüzmek. Şimdi atlayacak birisi var. Onu kaydetmeye çalışacağım. Oğlum <gülüyor> bu <Onu> çok mutluyuyor. <gülüyor> Eğitim nedeniyle şöyle buluyorum çok güzel bir şey çok... Evet, aşıklar şelalesini gezdik. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.